Türk lirası ve ekonomik eğitim ücretleri, kesintisiz ve geniş burs olanakları, 5000 kapasiten üzerinde KYK yurtları, modern ve nitelikli kampüs yaşamı, kariyer odaklı eğitim imkanı, gelişmiş modern altyapısı, güçlü akademik kadrosu, son teknolojiyle donatılmış laboratuvarları,